Şimdi topuk dikeninde iki tane malzeme vardır. Bunlardan bir tanesi çekirdekli siyah üzüm. Diğeri de orta acılıkta pul biber. Pul biber ama çok acı olmayacak. Yani bu işte Scoville değeri yaklaşık 70-80 bin civarında. Hani uzunluk birimi metredir. Ağırlık birimi kilogramdır, gürültü birimi desibeldir ya, zaman birimi saniyedir veya saat, acılığın da, biber acısının da birimi scovildir. Şimdi burada yapılacak olan şey, çekirdekli siyah üzüm. Yalnız bu üzümleri kullanmadan önce, kuru üzümü, çekirdekli bir tadına bakacaksınız. Çekirdeğini... Böyle saman gibi bir tat veriyorsa onu kullanamazsınız. Biliyorsunuz üzüm çekirdeğinin kekremsi ve buruk bir tadı vardır. ha O raf ömrünü doldurmamış demektir. İşte yaklaşık olarak 2-3 yemek kaşığı e, çekirdekli siyah kuru üzümü havanda iyice ezeceksiniz. Çekirdekleri de ezilecek. Bunu bir tülbenten üzerine koyup, tam topuk dikenin olduğu bölgeye gelecek şekilde bunu saracaksınız. Akşamdan sabaha bu orada duracak. Ha, üzerine de bir çorap giyin ki dağılmasın. Ee, i̇şte rahatlıkla üzerine de basabilirsiniz. Problem yok. Üç gün bunu yapacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü gün. Dört gün Beş ve altıncı günlerde ise kırmızı pul biber. Pul biber biraz iri pul biber olsun. Bunu havanda ezeceksiniz yağı çıkar. 2-3 yemek kaşığı yine aynı şekilde bu topuk dikenli olduğu yere gelecek şekilde tülbente sarıp bunu akşamdan sabaha bekleteceksiniz 3, 3 gün. Yani dördüncü, beşinci, altıncı gün. Yedi, sekiz ve dokuzuncu günde ne yapacaksınız? Bunun ikisini karıştıracaksınız. Yani hem çekirdekli siyah kuru yüzüm artı beraberinde kırmızı pul biber. Maksimum orta acılıkta olsun. Bunu beraberce ezip gene tülbente koyup akşamdan sabaha Allah, yani yüzde seksen çok başarılı bir kürdür. Çok şey alıyoruz bundan da teşekkür alıyoruz.